selam terazi akrab arkadaşlarım nasılsınız Ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili arkadaşlarım Sizler için 30 Kasım'a kadar ekspartner tarot açılımı yapacağım yalnız öncesinde Tabii ki kanalımın tanıtımını yapmak durumundayım eski kanalım kapandığı için yenisini açtım sevgili arkadaşlar çay falı aşk hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum Aboneliklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım Kasım ayı videoları yüklendi Ardından hemen sizler için yine böyle değişik ilişkilerinizle alakalı çünkü benim kanalım sadece aşk hayatınızı ilişkilerinizi ele aldığı için çayfalı aşk hayatınız kanalımdan söz ediyorum sevgili arkadaşlar. Hani zaten ex partner tarot açılımı yapıyorum ilişki açılımları yapıyorum hani değişik şeyler yapayım dedim sevgili arkadaşlar dostlarımızı bildiğimiz gibi düşmanlarımızı da bilelim ardından ne çektim daha yayınlamadım ama her an düğmesine basabilirim şu an kanalın içindeler. Yalnız gizli videolar şu anda sevgili arkadaşlar çünkü önce tanıtımını yapmak durumundayım abonelere ihtiyacım var ne çektim sevgili arkadaşlar terazi ve akrab arkadaşlarım ilişkilerimizde kimlere dikkat etmeliyiz düşmanlar kim köstekçilerimiz kim mutluluğumuzu istemeyenler kim öz Türkçesi düşmanlar düşmanlarımız kim bunların videoları çekildi sevgili arkadaşlar hepinizi tek tek ele aldım evlisini ayrı ele aldım sevgili olanlar eksler küsler aman Allah'ım platonikler yalnız bekar olan arkadaşlarım düşmanlarınızın aklından kalbinden ne geçiyor sizler için çok kötü şeyler çıktı aman Allah'ım sizleri oraya bekliyorum çayfalı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum davet ediyorum sevgili arkadaşlarım benim oldum her yeri sizleri davet ediyorum. Sevgili Adaletin Terazileri ve sevgili çalışkan Akreplerimiz. Sizler için, sizler için çektim. Tabii ki bütün 12 burç arkadaşım için çektim. Sevgili arkadaşlar, evet. Kanalımızın tanıtımını yaptıktan sonra şimdi açılıma geçebilirim. 30 Kasım'a kadar sevgili arkadaşlarım olan Terazi ve Akrep arkadaşlarımızın eksilerinde, küslerinde barış var mı? Ya yoksa da ne düşünüyorlar? Bir bakacağız bakalım. Şimdi Şimdi terazi arkadaşımızdan başlıyoruz. Akrep arkadaşımızdan çıkacağız. Terazi arkadaşımızın karşı ekspartleri partneri ne düşünüyor? Biraz ikilemde. Sevgili terazi arkadaşım bu işlerinde patlatma durumları var. Evet yoksa yenileniyor mu? Neyin nesi? Bakacağız bakalım. Bakacağız sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili terazi arkadaşım. Güzel insan şöyle sizin açınıza doğru. Evet karşı partner ve siz... Sizde böyle bir patlama durumları artık benim adaletemin terazileri haksızlığa uğruyor uğruyor artık sonunda buyurun patladı gitti sonunda patladılar gittiler karşı partner efendim sizden onay bekliyor bazıları tabii yanlış anlaşılmasın bazıları <gülüyor> ikilemde kalmış acaba işte haber göndersem mi barışsan mı barışmasan mı ama velakin çoğunluğu sevgili arkadaşlarım karşı partnerlerinizin çoğu yüzde yetmişi sizden onay istiyor ne diyor terazi beni onayla örneğin ben söylüyorum bunu tabii ki hatalarım olmuş olabilir birbirimizi kırmış incitmiş üzmüş olabiliriz beni onayla tekrar barışalım onaylanmak budur onaylamak budur beni onayla diyor sevgili terazi arkadaşıma terazi arkadaşım işte önünü görmüyor ki tepe taklak olmuş patlamış tamam artık patlama raddesine gelmiş bundan dolayı ise Bakın burada aman Allah'ım bir keyifsizlik benim terazi arkadaşım da bu patlamanın ardından keyifsizlik oysa her şey bitmemiş bakın önünüzde kupalar duruyor karşı partner de zaten sizden onay istiyor sevgili terazi arkadaşım bakın karşı partner bu dördüncü uzanan karşı partner kuş elinde sizden onay istiyor siz ise tamam bundan dolayı tekrar bir risk alma durumunuz olabilir. Beklemedesiniz de zaten bu raddeye geldiğinizde hem bekleyecek bazı terazi arkadaşlarım bazıları ise risk alabilir bu onayla alakalı risk alma durumları var ve hatta kendini ispatlamaya bile geçecek sizin karşı partneriniz beni onayla anlamında sevgili terazi arkadaşım bakın sürprizli gelecek var burada sürprizli gelecek istiyor partner beni onayla ben kendimi ispatlamaya razıyım sürprizli bir geleceğimiz olsun diyor şimdi bakalım bakalım sevgili terazi arkadaşım ile karşı partnerin gidişatı 30 Kasım'a kadar nereye doğru gidiyor bir şok durumları çünkü terazi bir şeylerden artık bunalmış bunalmış sevgili arkadaşımız bunalmış ve dikkatli olmak durumunda hem değişimler var, hem sürpriz durumlar var, hem de dikkatli durumları var. Bu dikkatlilikten dolayı karşı tarafta üzüntü var. Üzüntü, kalbine bıçak saplanıyor. Sevgili arkadaşlar, çünkü sizi istiyor, ebedi doyum istiyor, beni onayla diyor. Askıda benim terazi arkadaşım bir şeyleri askıya almak istiyor. Bire birden hani olur tamam demek de istemiyor. Dikkatli olmak durumunda bir şeyler engel, anne baba engeli olabilir, abi abla engeli olabilir, iş güç engeli olabilir. Farklı şehirlerde olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bir şeyler uymuyor olabilir, karşı tarafın ailesi size uymuyor olabilir. Bundan dolayı böyle bir dikkatlilik ve askı durumlarınız meydana gelecek bazı terazi arkadaşlarımın. Karşı partner ikilemde korkuları var, sizi kaybetmek de istemiyor. Siz ise bakın burada. Tekrar bir plan proje içine giriyorsunuz. Hem hayal kırıklığınız var hem pişmanlık durumlarınız var. Sevgili terazi arkadaşım bir süre sonra da bakın siz pişmanlık duyacaksınız. Neden o benden bu şekil onay isterken mücadele ederken ben işte bunu yaptım. Genelde ben hep söylüyorum hangi burca geldi şu an hatırlamıyorum. Bu onlardan birine de geldi bu. Bunun bir benzeri. Karşı taraf koştu koştu koştu. Bizimki önde gitti at gibi karşı taraf oldu bu karşı taraf bu olunca ne oldu hemen karşı taraf e ne yapalım buraya kadarmış dedi çekti gitti arkasını döndü ondan sonra bizimki bu hale geldi tüh hayallah tekrar bakın burada ne yapıyorsunuz karşı tarafı kendinize çekmek için bir miktar pişmanlık duyacaksınız keşke böyle yapmasaydım falan filan diye tekrar karşı tarafı kendinize çekmek isteyeceksiniz karşı taraf tamam onun da canına minnet sizin de canınıza minnet ne kadar güzel, i̇yi, iyi, kötü bir kart gelmedi. Çünkü genelde bu tür durumlarda karşı taraf veya sizin tarafınız fark etmiyor sevgili arkadaşlar. Taraflardan biri bir koşarken, iki koşarken ne demişler bizde sevgili arkadaşlar? Fazla naz, aşık usandırır değil mi? İşte bu sözü de bir yerde de dikkate almak lazım. Taraflardan biri olayı bitiriveriyor. Allah'tan bitmedi, çok güzel işin biraz süreçlemeden sonra bakın karşı taraf ne diyecek güçlü adım atarım ben teraziyle diyecek sizde ortak noktada gel anlaşalım diyerek bir canlılık gelecek size her iki tarafa da çok güzel çıktı biraz biraz sürükleme gidecek ardından çok güzel bir ortak nokta anlaşmanız var. Coşkuyla atlayın gidin diyor meleğim sevgili terazi arkadaşıma ve karşı partnerinize atlayın hadi bakalım coşkuyla atlayın. Gerisi gelecekmiş sevgili arkadaşlar. Çok güzel çıktı. En azından fazla naz aşık usandırır diyerek olayı bitirmedi yani. Canına minnet. Hadi bakalım. Evet, sevgili Terazi arkadaşlarımıza bir süre sonrasında barış geldi. Evet, şimdi akrep arkadaşlarımızın ex partnerlerinde barış var mı? Bir süre sonra olsa var mı? Bakacağız bakalım. Ne düşünüyorlar? İçlerinden geçen mi? Usulem. Şöyle biraz karıştıralım sevgili arkadaşlar. Sevgili akreplerimizin. Bakalım eksleri, küsleri ne düşünüyorlar? Hmm, pek bir şey düşünemiyorlar. İkilemdeler. Korkuları var. Sevgili karşı taraf. Karşı partneriniz. Evet. Bakacağız şimdi. Aynı yok çıkar ortaya. Bu neyin korkularıymış bakalım. Sevgili akrab arkadaşımızın eski eksleri, küsleri, eski eş, eski sevgili fark etmiyor canlar. Hepsi. Hepsi içinde dahil. Karşı taraf korkuları var. Sevgili akrab arkadaşım sizin kart geldi bakın buraya. Hedefte yani zirvede diyelim biz. Zirvede sizin kart var. Ölüm kartı. Aslında ölüm kartı güzel kartlar Yenilenmekten bize söz eder. Sevgili arkadaşlar tabii yenilenmek olduğu kadar da bitişten de söz eder. O da ayrı bir şey de. Karşı taraf bakın korkuları var. Ne korkusu var? Tabii ki de sizi kaybetme korkusu var. Çünkü şu görmüş olduğunuz 3 kart karşı tarafa ait. Şu 3'ü de size ait. Sevgili akrep arkadaşım, güzel insan. Hadi bakalım. Karşı taraf korkular, korkulu. İç dünyasında korkuları var bir yerde de endişeli bir yerde ikilem arasında tekrar ben akrabi kendime çekebilir miyim diye sevgili arkadaşım siz ise bir şeyleri artık kabullenmişsiniz oldu oldu olmadı olmadı yapacak bir şey yok ne yapalım kabullendim diyorsunuz bir şeyleri kabullenmişsiniz veya kabulleneceksiniz kabullenmediyseniz sevgili akrab arkadaşım karşı taraf plan yapacak bakın ne planı? Mutlu aşk planı yıldız kartımızın sonu mutlu aşktan söz eder. Ben hak ettiğimi almak istiyorum diyor. Karşı taraf plan proje yapıyor ve sizi tekrar geriye kendine almak istiyor. Fakat benim sevgili akrab arkadaşım tarafında aman Allah'ım gizemli bir şekilde çünkü gizemlen de söz eder. Karanlık yüzü vardır. Azize'nin azize çıkıyor. Ben şimdi diyemem ki benim sevgili akrab arkadaşım engelli yani evli diyemem olanı da var olmayanı da var ne diyeceğiz bu tür durumda sevgili arkadaşlarım her yönden ele alacağız anne baba engeli örnek veriyorum sizlere karşı taraf sizi istiyor sizin aileniz karşı tarafı istemiyor anne baba engel abi abla engel aile büyükleri engel istemiyor karşı tarafı bunu böyle de düşüneceğiz sevgili arkadaşlar benim sevgili akrep arkadaşımın bir engel durumu var burada olabilir bundan dolayı da Bakın burada sevgili akrab arkadaşım olayı bitirmek istiyor. Neden? Engel var. Bakalım bakalım karşı taraf ne yapacak bu durum karşısında sevgili akrab arkadaşıma. E, bu kez de böyle bir açılım geldi canlar. Bu kez sevgili akrab arkadaşlarımla hmm. Patladı gitti o da. O da patladı gitti. Sizin bitirmeniz, tamamen geçmişi silmeniz karşısında karşı partner yıkım yaşıyor bakın. Gördünüz değil mi sevgili akrepler? Ah benim akrepçiklerim. Siz ise bakın burada aman Allah'ım. Kendi kendinize bir savaş durumu var. İç dünyanızın savaşı aslında bu sevgili akrepler. İçinizin savaşı. Evet içinizde bir savaş durumu var. Karşı taraf hayran size. Karşı taraf hayran da benim sevgili akrep arkadaşımı biraz bu engellerden dolayı, gerçekleri kabullenmeden dolayı hafiften yanlış anlaşılması sevgili arkadaşlarım. Biraz böyle bir denge kaybı meydana gelmiş. Kolay değil. Dengesi kaymış bazılarımızda. Hepinize söylemiyorum. Biraz böyle bir dengesi kaymış. Bugün böyle yarın başka türlü bir hale almış durumda. Yalnız ne yapıyorsunuz siz karşı tarafın bu hayranlığı karşısında? %70 olan Akrep burcu arkadaşım burada risk alacak. Ne riski alacak? Karşı tarafı kendinize çekmek isteyeceksiniz bakın. %70'iniz bunu yapacak. Ama %30'unuz sevgili akrab arkadaşım bu açılımın sahipleri %30'u arkasını dönecek. Karşı partnere sırtınızı döneceksiniz. Tamam. Yani. Siz sahiplenmek istiyorsunuz. Hmm. Bu kez karşı partner olayı bitirmek isteyecek buyurun ben aslında genelde açmak istemiyorum hani bir yerde bir şeyler geldiğinde açmak istemiyorum ama gelin görün ki buyurun şimdi de yine iş olay tersine döndü tıpkı benim diğer burçlarda söylediğim gibi koşuyorsunuz koşuyorsunuz veya birileri koşuyor koşuyor koşuyor ondan sonra olayı bitiriyor gidiyor fazla nasıl aşık usandırdı hesabı buyurun şimdi siz karşı tarafı tam sahiplenmeye kalkarken Karşı taraf buyurun tabana kuvvet gidiyor. Sıkıntılardan kaçmak istiyor. Çünkü burada bir engel durumu var. Bundan dolayı da bakın ama gidiyor gidiyor da yalnız. Hani mutlu mesut mu gidiyor bu insan? Tabii ki de değil. Arada diyor engeller var. Ben yeterince mutsuzum, üzgünüm diyor. Gözyaşları içinde mutsuz bir şekilde yoluna gitmeye çalışacak bu insan. Sevgili arkadaşlar daha fazla kurcalamayacağım. Çünkü değişecek hiç merak etmeyin o öyle kalmayacak her iki tarafında şu anda sıkıntısı var sevgili akrepler sizin de karşı tarafında biraz denge kaybı var var denge kaybı dengeniz kaymış bir öyle bir böyle bundan dolayı da meleğim ne diyor siz kendinizi önce bir toparlayın diyor bir toparlayın İkiniz de tam kendinizde değilsiniz meditasyon yapın diyor meditasyon çünkü bir taraf tam istiyor akrep kardeşim olayı bitiriyor. Karşı taraf olayı bitirip tam yoluna gideceği sırada akrep kardeşim bu kez bir uyanışa geçiyor onun peşine takılıyor böyle bir dengesizlik var tam ortak noktada anlaşma durumunuz şu an için görülmüyor sevgili akrep arkadaşım güzel insan aynı şekliyle karşı partneriniz için de geçerli biraz ne yapıyorsunuz meditasyon yapacakmışsınız sevgili arkadaşlar kaynağına bağlandığında diyor içindeki güç dünyanı aydınlatacakmış. Yoga gibi bir şeyler yapacaksınız sevgili arkadaşlar ancak diyor öyle kendinizi toparlayabilirsiniz topladıktan sonra da bu tabloyu siz diyor çizebilirsiniz diyor sevgili akrep ve karşı partneri için söylüyor meleklerim. Evet sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik 30 Kasım'a kadardı sizlere tekrar etmek durumundayım ilişkileriniz için, aşk hayatınız için sizlere çaypalı aşk hayatınız kanalıma davet ediyorum. Kasım ayı videolarınızı yükledim. Hemen bu videoları yüklediğimin ertesi günü ikinci videolarım gelecek. İlişkilerde kimlere karşı dikkatli olmalısınız? Düşmanlarınız kim? Sizin bu hale gelmenize sebep olanlar kim? Efendim bu açılımlarımı yaptım. Hiç merak etmeyin. Daha da değişik videolarım gelecek ilişkilerinizle alakalı canlar sizleri seviyorum sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliğe bekliyorum davet veriyorum davet ediyorum sevgili arkadaşlar tek tek davetiye veriyorum sizlere benim olduğum her yere sizlere davet ediyorum bitti sizleri seviyorum güzel insanlar sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun sıkmayın canınızı İnşallah şöyle bir an önce hayırlısıyla barışmanız dileğiyle Hadi bye.